Bugün 16 Haziran 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Koç burcundaki Mars'a dik açı yapacak. Kaza ve sakarlık eğilimleri artış gösterebilir duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir gergin ve huzursuz hissedebiliriz dikkatli hareket edip risk almamaya çalışalım Sabahın ilerleyen saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüsüste üçgen görünüm yapacak enerjimiz daha dışa dönük ve bağımsız olacağından yeni deneyimlere de heyecanla yaklaşabiliriz Öğle saatlerinden itibaren oğlak burcundaki ay boğa burcundaki Venüs'te üçgen görünüm yapacak özel ve sosyal ilişkilerimizin Üzerimizdeki etkisi artarken duygusal destekleri de daha fazla alabilir günlük yaşamdaki keyif ve Konfor ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. İş kariyer ve maddi konularda güven ve istikrar hissetmemiz mümkün. Bugün ikizler burcundaki Güneş kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yaparken balık burcundaki neptüne de dik açıt olacak. Fiziksel ve duygusal hassasiyetimiz daha yüksek olabilir. Hedeflerimize ve sorumluluklarımıza odaklanıp, disiplini hareket edersek, emek harcadığımız alanlarda istikrar yakalayabiliriz. Hayal gücümüz ve yaratıcı ilhamlarımızdan yararlanabiliriz. Vizyonumuzu genişletebiliriz. Ancak hayal kırıklığı yaşamamak için gerçekçi bir bakış içinde olmadı, içinde bulunduğumuz durumları objektif değerlendirmeliyiz. Çevremizdeki olgun ve tecrübeli kişilerin yardım ve tavsiyelerini alabiliriz. Akşam saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'da kavuşacak ve 21.41'de boşluğa girecek. Yoğun geçen bir günün ardından akşam saatlerini... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.